Kripto varlık bugün blok zincir teknolojisi üzerinde yükselen yeni bir olgu, yeni bir fenomen. Bu olgu, bu fenomen multidisipliner açıdan ele alınmalı. Bunu bu şekilde değerlendirmeliyiz. Çünkü tek başına bir ekonomik değer olarak almak, ele almak yeterli olmayacaktır. Kripto varlıklar hem teknolojik bir ürün, hem ekonomik bir değer, hem de aynı zamanda artık bir sosyopolitik unsur haline geliyor. Bundan dolayı kripto varlıklar için en temel düzeyde şu tanımı yapabiliriz. Blok Zincir teknolojisi üzerinde kullanılan genelde değer saklama için ya da değer taşıma için kullanılan veya çeşitli konsensüslerde katılım için kullanılan dijital varlıklar olarak özetleyebiliriz. NFT, Non-Fungible Token olarak adlandırılan kripto varlıkların kısaltılmış hali, İngilizce kısaltılmış hali. Bugün bununla ilgili olarak bir Türkçe çeviri çabası mevcut biliyorsunuz nitelikli fikri tapu diye. Ne kadar doğru olup olmadığı da şu anda henüz tartışma halinde. NFT dediğimiz şey aslında var olan kripto varlıklar içerisinde kendine ayrı özel alan açmış yeni bir kripto varlık türü. Bu da sadece tek bir unsur, tek bir suret olarak üretilebilen kripto varlık demek. Yani bitcoin gibi 21 milyon adet değil de siz sadece bir adet NFT üretiyorsunuz. Bu aslında bir tür dijital tapu, dijital sertifika gibi bir kripto varlık üretmek anlamına geliyor. Bu açıdan NFT'yi diğer kripto varlıklardan ayıran temel özellik bu. Burada öncelikle e, biricilik veya teklik, özgünlük gibi adlandırabileceğimiz e, unsuru sağlayan e, temel unsur, e, temel husus. Eskiden yazılımlarda kendi içerisinde gömülü olan kodlarla e, sağlanabiliyordu. Veya çeşitli e, kriptografik e, algoritmalarla sağlanabiliyordu. Kripto varlıklarla birlikte ve özellikle NFT ile birlikte bu yine bir kriptografik yöntemle kendine ait bir teknik kodlama ile ve algoritmayla sağlanıyor. Bunun dışında esas bunun e, teknik özgünlüğünü sağlayan şey blok zinciri altyapısını kullanıyor olması. Çünkü blok zincir altyapısında siz bunu e, tek olarak ürettiğinizi bütün blok zincire onaylatıyorsunuz. Ve blok zincirin veri tabanında artık e, veri e, kümesinde bu o şekilde damgalanmış şekilde saklanıyor. Yani en sadeleştirerek anlatabileceğimiz e, yönüyle bu şekilde. O yüzden blok zincir e, altyapısında özelliğinden dolayı ...geriye dönük olarak işlem yapma zorluğundan hatta neredeyse imkansızlığından dolayı... ...siz artık bu ürettiğiniz NFT'nin bir eşini, bir kopyasını, birebir kopyasını... ...yaratamıyorsunuz, basamıyorsunuz. Çünkü üzerinde time stamp, yani zaman damgası oluyor. Kendine ait hash'i oluyor. Çeşitli yine farklı damgaları oluyor. Bunu sadece tek olarak yaratıp ıı, muhafaza edebiliyorsunuz. Ve bunun en büyük garantisi blok zincir teknolojisinin kendisi. NFT'nin zaten daha yolun çok başında olduğu belli. Block Zincir Teknolojisi de yolun çok başında, daha emekleme safhasında diyebiliriz. Fakat çok hızlı gelişen bir teknoloji alanı. Bu te hızlı gelişen teknoloji alanında daha şundan iki sene öncesine kadar NFT'leri konuşmuyorduk bile. Metaverse hiç düşünülmüyordu bile. Metaverse gibi yeni bir konseptle birlikte NFT'de yeni bir yön almaya başladı. Ee, ...yeni bir e, kendine çalışma alanı ve gelişim alanı bulmaya başladı. Bu açıdan düşündüğümüzde devamlı e, yeni teknolojiler veya füzyon teknolojiler ortaya çıkacaktır. Bu artık belli oldu. Yeni konseptler de ortaya çıkacak. NFT bir konsept olarak, bir olgu olarak varlığını devam ettirecektir. NFT'nin kendi içerisinde alt türler, yeni konseptleri, yeni teknoloji konseptleri ortaya çıkacaktır. Burada yakın, yakın gelecekte ortaya çıkacağını e, beklediğim benim adıma e, iki tane önemli konsept var. Birincisi resmi NFT yani e, gerçek anlamda resmi kayıtların tutulduğu, resmi dökümanların tutulduğu ve resmi döküman paylaşımının küreselleştirildiği ve evrenselleştirildiği bir teknolojik konseptten bahsediyoruz. Nedir bu? İşte tapu kayıtları, diplomalar. Ee, çeşitli resmi sertifikalar, ehliyet gibi, kimli, e, kimlik gibi e, resmi belgelerin, dökümanterin e, üretilmesi ve paylaşılması, kullanılması NFT üzerinden gerçekleştirilebilecek. İkinci konsept özellikle de telif konusunda olmak üzere e, sanat sektöründe, sanat alanında işte gerek sinema olsun, gerek resim olsun, plastik sanatlar olsun, gerek müzik olsun burada yaratılacak eserlerin... NFT üzerinden yaratılarak ya da NFT üzerinden sertifika, sertifikalandırılarak küresel koruma altına alınması ve sürdürülebilir kazancın ortaya çıkması. Bu konsepte doğru evrileceğimizi düşünüyorum. Ee, NFT'nin yaratacağı en büyük devrimlerden bir tanesi de bu alanda olacağını düşünüyorum. Burada e, hukuksal açıdan e, nasıl sorunlar ortaya çıkabileceğinden daha önce aslında hukuki altyapının nasıl olacağını konuşmamız gerekiyor çünkü daha bu işin hukuki altyapısıyla ilgili ne dünyada ne Türkiye'de yeterli çalışma yok. Ama e, ülkelerde bir regülasyon çabası var, Türkiye'de de var. Ve kısa zamanda bu e, hukuk bu işin bu kısmına yetişecektir diye düşünüyoruz. Bununla e, ilgili olarak söyleyebileceğimiz başka da ...burada akıllı sözleşme altyapısı kullanılıyor. Blok zincir teknolojisine hayat veren hukuki kısım akıllı sözleşmedir. Yani bilgisayar veya bilişim sistemi tarafından otomasyonla yönetilen ve otomasyonla yürütülen e, bir sözleşme, bir hukuki metinden bahsediyoruz. Bu hukuki metnin tanınması, hukuka işlenmesi, hukukta geçerlilik kazanması ve sonuç doğurması bakımından tabii ki yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlar olduğu zaman orada işte yeni hukuki tabii sorular ve sorunlar ortaya çıkacak. Bunların neler olabileceği ile ilgili bazı e, ufak e, ...öngörülerimiz mevcut. Nedir o öngörüler? Örneğin, şu anda var olan klasik sözleşme yapılarında... E, ...borçlar kanunu veya borçlar hukuku daha kapsamlı olarak... ...çerçevesinde çözülmeye çalışılan, çözüme ulaştırılmış... ...yerleşik uygulama haline gelmiş birçok şey yeniden tariflenmek zorunda kalacak. Burada biraz e, bir süre boşluğu ve yasal boşluk olma riski var. Onun işte kapatılması nasıl olacak? Bunun riskler nasıl ıı, bertaraf edilecek? Bunlar tabii ayrı değerlendirilecek konular. NFT olarak üretilen bir varlığın hacklenmesi, üzerindeki kaydın değiştirilmesi neredeyse imkansız. Tabii ki kul yapısı olan hiçbir şeyde imkansız diye bir şey yok. Fakat neredeyse imkansız, matematiksel olarak imkansız. Onda blok zinciri altyapısının doğasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Fakat e, bunun dışında NFT'nin e, saklandığı, muhafaza edildiği veya satıldığı, el değiştirdiği platformun veya e, bilişim ortamının hacklenebilmesi, bu NFT'nin çalınabilmesi, bozulabilmesi, silinebilmesi veya başka bir e, sıkıntıyla karşı karşıya kalabilmesi imkanı tabii ki mevcut. Bununla ilgili olarak e, en çok karşımıza çıkan şey hacklenme e, durumlarında. Bu NFT'lere muhafaza edildiği soğuk cüzdanların veya sıcak cüzdanların işte üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi ve NFT'lerin kişinin iradesi dışında, sahibinin iradesi dışında transfer edilmesi, satılması gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Yani çalınması ile ilgili sorunlarla karşılaşıyoruz. Onun dışında bir orijinal eserin orijinalliğini bozacak şekilde veya o kaydı bozacak şekilde bir Hekleme şu ana kadar var olmuş değil, olabilecek gibi de değil. Blok zincirin dediğim gibi en güvenilir yanı bu. Yani siz bugün bir müzik eseri ürettiğiniz zaman... ...bunu NFT ortamında ürettiğiniz zaman veya NFT ile sertifikalandırdığınız zaman... ...bunun artık size ait olduğunu ve sizin tarafında üretildiğine dair kaydı bozmak... ...inanın hiç kolay değil yani sıfıra yakın bir ihtimal. Ama eserinizin çalınması, sizin iradeniz dışında el değiştirmesi, satılması vesaire... Bunlar dediğim gibi mümkün olabiliyor. Bununla ilgili de zaten hem dijital güvenlik önlemleri var hem de hukukun öngördüğü bazı güvenlik önlemleri var. Bunun dışında hukuken siz bir eserin orijinalliğini o blok zincirin sağladığı teknolojiyle birleştirerek daha güçlü ve daha güvenilir hale getirme imkanınız mevcut. O da nasıl yapacaksınız? İşte hukuki altyapı ile birlikte çeşitli regülasyonlarla birlikte ...FİSEK gibi kanunlarda yapılacak değişikliklerle birlikte artık hem hukuken koruma altına almanız daha kolaylaşacak. Hem de küresel çapta hem de teknolojik olarak koruma altına almış olacaksınız. Şunu baştan çok basitleştirerek anlatalım. Bir sanatçının, bir fikir veya sanat eseri sahibinin bugünkü dünyada yaşadığı iki büyük problem. Birincisi finansman. Siz bir şey üretiyorsunuz. Örneğin bir liraya e, satabiliyorsunuz veya değerleyebiliyorsunuz. Sizden sonra elinizden çıktıktan sonra onun e, daha yüksek bir kar marjıyla satılması durumunda burada e, önünüze hukuk, hukuk bir bariyer koyuyor. Yani sizin elinizden çıktığı için, mülkiyet hakkı da artık e, bağını, mülkiyet bağınızı da kopardığınız için e, artık bir hak iddia etmeniz çok zor oluyor, imkansız oluyor. Bundan dolayı da ee, sanatçının ürünlerinden devamlı para kazanması çok ciddi bir sıkıntı ve sanatın finansmanı yıllardır hep yani romanlara bile e, konu olmuş bir husus bir gerçeklik ama bugün sanatın ve fikir sahibi fikir sanatçının ve fikir sahibilerinin sürekli finansmanı sağlayacak olan bir teknolojidir NFT. Siz bugün bir tablo ürettiğiniz zaman bir müzik eseri ürettiğiniz zaman bunu bir ürün olarak NFT ile e, satışa çıkardığınız zaman, piyasalaştırdığınız zaman sonraki satışlardan royalty fee dediğimiz e, fikir e, ve sanat e, üretim hakkını e, payınızı otomatik olarak alıyorsunuz. Akıllı sözleşme sayesinde. Siz onun takipçisi de olmanıza gerek yok. Yani sizin bugün e, yurt dışına sattığınız bir ürün, yurt dışında el değiştirse bile... Bir gece yatıyorsunuz, sabah kalktığınızda e, dijital cüzdanınızda, soğuk cüzdanınızda veya sıcak cüzdanınızda... E, ...royalty fi'nizin yatmış olduğunu görüyorsunuz. Kimi kime sattığı da önemli değil. Hiç kimseyi takip etmek zorunda değilsiniz. Akıllı sözleşme bunu otoma otomasyon şeklinde otomatize ederek yapıyor. Bu çok önemli. Sanatın devamlı finansmanı, sürdürülebilir ekonomi yaratması çok önemli. İkincisi... Bugün telifle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Sadece sanat açısından düşünmeyin bunu. Marka patent açısından da düşünün. O yüzden küresel telif koruması sağlıyor size. Bugün kendi ürettiğiniz bir şeyi dünyanın neresine giderseniz gidin NFT üzerinden sertifikalandırdığınız ya da ürettiğiniz zaman hiç kimsenin şüphesi olmuyor ki o size aittir. O yüzden küresel telifi size çok ucuz ...kesin ve evrensel çerçevede sağlıyor. Bundan dolayı sanatı ciddi anlamda dönüştüreceğini düşünüyoruz. Sanat endüstrisini ciddi anlamda dönüştüreceğini düşünüyoruz ve... ...sanatçıları, fikir sahiplerini besleyeceğini düşünüyoruz. Bir husus daha var, NFT dediğimiz olgu kendi ekosistemini yaratıyor. Tabii ki alt yapı üst yapı ilişkisi gereğince. Kendi sosyal ağını, kendi sosyal ilişkilerini, üretim ve paylaşım ilişkilerini de yaratıyor. Bundan dolayı merkeziyetsiz komüniteler, topluluklar çerçevesinde yüz binlerce, milyonlarca kişiden oluşan kitlelere çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında bu eserlerin gerçek anlamda halk veya kitleler gözünde değerlenip değerlenmediğini orada net olarak görebiliyorsunuz. ...ve anonim olarak görebiliyorsunuz. İşte bunun gibi çok ciddi faydaları var. Bugüne kadar tarihsel e, çizgi içinde, kronolojik çizgi içerisinde... ...sanatın e, yaşamış olduğu birçok yapısal sorunu aşıyor. Ve sanatı aslında bir sonraki çağa, bir sonraki aşamaya hazırlıyor. NFT'nin bu devrimci gücünün herkesin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de sanatçıların ve fikir sahiplerinin, üreticilerin. Ee, farkında olması gerektiğini düşünüyorum.